Bugün 8 Ekim 2022 Cumartesi satürn günündeyiz balık burcunda ilerleyen ay sabah erken saatlerde Neptünle birleşip ikizler burcundaki Mars'ta dik açı yapacak ruhsal ve bedensel hassasiyetlerimiz bugün artabilir memnuniyetsiz ve alıngan tavırlar ilişkilerde bazı kırgınlıkları yol açabilir bulunduğumuz ortamlarda kendimizi huzursuz ve rahatsız hissedebiliriz Alerjiler, bağımlılıklar, psikosomatik rahatsızlıklara karşı da duyarlılığımız artabilir. Çabuk etki altında kalabileceğimiz için iyi enerjili, huzurlu ortamlarda bulunmaya çalışmalıyız. Balık burcundaki ay öğlen 14.10'da Merkür ve plüton'la yaptığı açıların ardından boşluğa girecek. Ay akşam saatlerine kadar boşlukta ilerleyeceğinden öğleden sonraki saatlerde günlük işlerde yavaşlamalar ve belirsizlikler oluşabilir. İletişim sorunları ve yanlış anlaşılmalara karşı temkinli olmalıyız. Ay 18.56'da Koç burcuna geçecek. Dolunay'a doğru ilerleyen ayın üzerimizdeki etkileri ve duygusal baskıları da güçlenebilir. Ay gece saatlerinde Koç burcunda Jüpiter'le birleşecek. Heyecanlı, coşkulu ve sabırsız hissedebileceğimiz gece saatlerinde abartılı, dürtüsel eğilimlerde gösterebiliriz. Dengemizi korumaya çalışmalıyız.